By thirst, I'm inspired by worth I desire your worst So you can just hide while I work I ain't tired you first I'll write a second, third verse About the lies you go disperse You never do shit, I know it hurts Something deep inside won't let me quit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 Man, I'm up again. Arkadaşlar merhaba Paketi birlikte açtık. Biraz da yorumlamak istiyorum. Boyut olarak tam olarak istediğim boyutta A4 olarak geçiyor. Kapağı sert kapak. Bu muhteşem bir şey çünkü çizim yaparken böyle kıvrılmasını falan kimse istemez. Bu çünkü çizgileri çok etkiliyor. Sert kapak olması bu yönden çok güzel. Telli oluşunda ayrıca çok sevdim. Büyük telleri var. Çok da büyük değil aslında yani taşınması açısından sorun yaratacağını sanmıyorum. Tel kısmını sevdim, sert kapak oluşunu sevdim. Kalınlığını çok sevdim. Çünkü eskiz defteri baktıysanız internette genelde 30 yaprak, 25 yaprak hatta bazı defterler 15 yaprak olarak satılıyor. Ve bu gerçekten çok sinir bozucu bence. Ben çizimlerimi bir arada görmek istiyorum. Tüm eskizlerimi bir arada görmek istiyorum. O yüzden daha kalın olması için 80 yaprak olacak şekilde bunu buldum. Ne dedik? Teller, sert kapak... Kazanlık her şey çok güzel görünüyor. Henüz çizim yapmadım. Sayfaları ince yani yağlı boya, sulu boya ve akrilik için uygun değil. Ama üstünde bir denerim. En azından sayfa yapısı nasıl tepki verecek onu da görmüş olurum. Ama kara kalem için kesinlikle çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir tık ince mi gelebilir diye bir düşünüyorum ama... Onu da zaten çizim yaptıktan sonra yorumlamış olurum bir sonraki videolarda. Acaba kare kalem içinde mi sayfalar fazla ince diye düşündüm ama bunu da çizim yaptıktan sonra deneyimledikten sonra yorumlayacağım. Zaten videolarda görürsünüz bu defteri YouTube'la birlikte doldurmayı düşünüyorum. Ve gerçek bir eskiz defteri oluşturmak istiyorum. Böyle dolu dolu dolu dolu yani buraya bir şey çizip bırakıp geçmek istemiyorum. Daha çok Colise'ler de oluşturmak istiyorum diyebiliriz. Hatta yapacağım tabloların Ön eskizlerini de bunun üstünde yapmak istiyorum. Genel olarak çok beğendim. Şu tel da gerçekten güzel. Yani böyle ayrıldığı zaman iki sayfada birbirinden bağımsız kalabiliyor. Aynı şekilde katlandığında da sorumsuz görünüyor. Büyüklüğü de ideal. Markası... Hemen bakalım. Markası Artzone arkadaşlar. Kesinlikle şu an tavsiye edebileceğim bir defter. Sponsorlu falan da değil, ben çok uzun bir süredir eskiz defteri arasındaydım. Ve benim için hangisi daha rahat olur ve gelişime daha çok katkı sağlar diye düşünürken bunu buldum ve aldım. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz yönünü görmedim sayfaların inceliği dışında. O da belki de bir olumsuzluk değildir. kalem için uygun görünüyor gayet. Tam beyaz değil sayfalar bu arada. Işık tam mı öyle duruyor bilmiyorum. Hafif bir sarılığı var ama çok hafif. Yani rengini de sevdim. Çok hafif bir pürüzlü dokusu var. Böyle çok e, tırtıklı değil ama dokununca böyle kaymıyor da diyebiliriz. Yani o pürüzlülüğü hissediyorsunuz. Ama bu karı kalem için sorun olacak derecede değil. Ayrıca bir özellik daha. Şuradan koparmak istediğinizde özel tırtıklı bölüm yapmışlar da güzel olmuş. En azından çirkin bir görüntüyle kopmaz koparsa ki koparmayı hiç düşünmüyorum. <gülüyor> Çünkü tüm çizimlerimin bir arada kalmasını istediğim için bu kadar kalın bir defter aldım. Umarım eski defteri arayanlar için bir fikir oluşturur bu. Çünkü ben gerçekten beğendim. Link de alt kısmı bırakıyorum arkadaşlar. Almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Ve bu defterin içine çizim yapacağımız bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.